Bugün 7 Eylül 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay 042'de Plüto ile birleşecek ve boşluğa girecek. Sabahın erken saatlerinde ay boşlukta ilerlerken şartları fazla zorlamadan akışta kalıp dinlenmek daha doğru olabilir. Duygusal olarak da karamsar, hırslı ve tutkulu hissedebiliriz. Ay 06.41'de Kova Burcu'na geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte farklı alanlara da çekilebiliriz. Önümüzdeki iki gün sosyal ve toplumsal konularda daha fazla ilgilenebiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerde de başarılı olabileceğimiz yaratıcı enerjiler altında olacağız. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, grup faaliyetleri ve sanatsal organizasyonlarda yer alabiliriz. Ay akşam saatlerinde Terazi Burcu'ndaki Merkür ve İkizler Burcu'ndaki Mars'a üçgen görünüm yapacak. Hava elementinin güçlenmesi, zihinsel ve sosyal enerjileri de arttırabilir. Yeni şeyler öğrenme isteğimiz daha da güç kazanabilir. Sohbetleri bilgi alışverişlerine dönüştürebilir, öğreneceğimiz her şeye büyük önem verebiliriz. Meraklı olacağımız gün boyu önemli haberler duyabilir, ciddi bilgiler öğrenebiliriz. Akşam saatlerinde sosyalleşmek, arkadaşlarımızla birlikte olmak için fırsatlar yaratabilir, yeni tanışmalara da daha açık olabiliriz.